Evet tepesi dediğimiz Sarı Mehmet Efendi Hazretleri'nin türbesinin olduğu bölgedeyiz. E, bu bölgeden e, köyümüzü ve civar köyleri biraz size tanıtmak istiyorum. E, arkadaşımızın kameraya aldığı köy Karatekin Köyü yaklaşık 4 km. Biraz sağımıza döndüğümüz zaman böyle e, Alp Sarıgöleti, Sarıgöl yukarıda Maruf Köyü Çukuroren Köyü Hıcıp Köyü, Kayıçivi, Boğay, Ildızım e, ve paralelimizde de Korgun ilçemiz var. E, tabii köyümüzün kuruluşuyla e, beraber ya da kurulmadan önce Sarı Mehmet Efendi'nin e, köyümüzün manevi sahibi olduğu bilinmekte. Öyle e, tahmin edilmekte en azından. E, köyümüzün yani Apsarlılar için Erenlerin Evinin Tepesi yani bu bölge arkadaşımız şöyle alırsa kamerayla bu bölgeler çok önemlidir. Yani bizim köyümüze gelip de Erenlerin Evinin tepeye çıkmayan hani tabiri caizse alpsarlı sayılmaz. Ee, son yıllarda yaklaşık 10 yıldır her yıl bu bölgede çalışmalar yapıldı. Yani 80'li yıllarda 90'lı yıllarda bu türbe bu şekilde değildi. Burada bir ahşap kulübe vardı Burada bir çeşmemiz vardı Hatta çeşmemizin de Arkadaşımız yine yavaşça dönersek böyle temelik kalmış Burada bir su vardı Bu suyla beraber bu bölgede Güzel bir canlılık vardı Gerçekten farklıydı Ama buraya araç çıkmıyordu Yaya trafiyle geliniyordu Şu anda Yaklaşık 20 yıldır muhtarlarımız Güzel bir çalışma yaparak Buraya araçlarıyla gelebilen Otoparkı olan bir bölge oldu İnşallah kısa zamanda da buralar yeşillenir Daha güzel olur diye Düşünüyoruz Şimdi türbemizin içine gireceğiz İnşallah olur içeriye sağolun